İyi akşamlar sayın seyirciler. Bir işte başarı programında daha yine sizlerle birlikteyiz. Ve yine sevgili hocam, Gül hocam hoş geldiniz diyorum. Merhabalar, hoş Bugün bulduk. Bugün yine yeni bir konuyla evlerinize konuk olacağız. E, nasılsınız? görüşmeye hocam. Sağ olun sizler. İyi, i̇yi, sağ olun hocam. Toplumla, psikolojiyle uğraşmaya devam ediyorsunuz herhalde. Devam ediyorum. E, kendi ruh sağlığımı da aradı. Korumaya gayret ediyorum. Hep onu <gülüyor> sorarlar da bize. Diğer doktorları programda bahsedemedik delirmiyor ama. Delirmiyor mu diye. <gülüyor> evet, Şöyle insanlar size nasıl ulaşacak? Biraz da o bilgileri verelim isterseniz. Evet, onun banner'ı geçiyor diye ben düşünüyorum. Evet. Serp psikolojik danışmanlıkta çalışıyorum. Hı hı. Klinik psikoloji alanım anksiyete bozuklukları dediğimiz kaygı ve kaygıyla ilişkili depresyon, panik atak, sosyal, özgür fobiler, sosyal fobi, obsesif kompulsif bozukluk gibi problemlerde bilişsel davranışçı terapilerin kullanımı evet. konu. Nasıl yoğun mu hocam gelen bu ara arttı mı? Ee, stabil. Çünkü şöyle bir şey. Ben e, vakalarda e, hekim görüşünü çok önemseyen bir insanım. Eğer benden önce psikiyatrik yardım almamışsa, böyle bir değerlendirmeden muafsa kabul etmiyorum. Genelde ama bizim toplumumuzda zaten bırakın psikiyatrist görüşünü. Komşunun görüşü, psikiyatristin görüşü, eşin hmm. görüşü, çocukların ne dediği, aile fertlerinin ne dediği. Ondan sonra İmamın ne dediği, olmadı papazın ne dediği evet. gibi bütün görüşler alınıp geliniyor. Medyumun ne dediği ee, ve e, en son çay bahçesindeki falcı bacının ne dediği, ne dediği. ekleniyor. Evet. Yoğunluk sağlanıyor mu? Yoğunluk var ama İstanbul'un metropol olmasının avantajı özel danışmanlık merkezlerinin sayısı da yükselmiş durumda dağılıyor o yoğunluk uzmanları. Şimdi öyle bir alan var ki birden fazla kişiyi etkileyen bir alan hı hı. çok arttı günümüzde boşanma, boşanmış aileler, boşanmış ailelerin çocukları. Hı hı. Birkaç farklı bakış açısı var. Birincisi biz boşanmayı bilmiyoruz, beceremiyoruz. Evet. Yani, Boşanamıyoruz işte, ki. İki meden insan gibi <gülüyor> yani o kadar çok çekişmeli boşanma ya var benimsin, ki. Ya benimsin ya karı toprağın bir şey altyapımız var. Bir problem o yani eşler arasındaki o çekişme hatta dün sosyal medyada gördüm çok trajikomik bir şey işte kadının bir eşinden ayrılacak o kadar demek öfkeli zarar vermek istiyor ki sosyal medyada yayınlamış işte eşin maaşı 4000 TL ben bunun 2000 TL'sini nasıl alabilirim işte çeyiz masrafı 5000 TL yaptım bunu nasıl alabilirim İşte tazminat en fazla ne kadar alabilirim Hı -hı. niye? Biz birbirimizi yaralıyoruz, yaralamayı seviyoruz. Yani ee, ben, intikamı alıyoruz. Bir problem aya bu. İkincisi, bir de malları bölüşemiyoruz. Onun i̇çine şeyi de koyuyorlar. Yani çay kaşığını bölüşemiyorlar tamam da çocuğun hmm. tapusu kimliğinde onu da bölüşemiyorlar. Aynen. Şöyle <gülüyor> bir şey yaşamıştım. Bir arkadaşım bir gün demişti ki Ahmet benim için yani gurur meselesi bu çocuğun şeyini ben alacağım. Ee, velayetini, velayetini alacağım. alacağım. <gülüyor> eşine eski eşine gidiyor diyor ki işte ne verirsen velayeti bana verirsin. O da o zaman rakamıyla diyor ki bir ev, bir araba ve 100 bin TL'de nakit para tamam diyor. Durumu da Hı -hı. iyi. Eve, arabayı ve 100 bin TL nakiti veriyor. Çocuğun ederinde anlaşmışlar. Rahiç bedeli. Peki. Sonra diyor ben bunu verdim. Evet, Rahiç bedeli ne dedim ama çocuk istediği zaman annesine gidiyor. Ya da ben yani bir faydasını görmedim. Velayetim <gülüyor> bende olmasının. Yani hiç evet, almasaydım kötü, kötü yatırım, yatırım. Yani çocuk sonuçta. Ticari iflas ha. deniyor ona. <gülüyor> yani her halükarda ben onun babasıyım, annesiyim. Bu sonuç değişmeyecek. Hı -hı. Yani biz onu hiçbir zaman işte eski babası ya da eski anne Annesi olmayacağız yine babası annesi olmaya devam edeceğiz evet. ve bunun için işte anlaşmalar ya da bunun için kavgalar oluyor yani, yani çocukla kuru... ilişkiyi kuruyorlar ha. çocukla kurduğumuz ilişkinin hukukuna bakın Hı. hafta sonu babası olduğumuzda kaliteyi öne geçirmiyoruz ya da hafta sonu annesi olduğumuzda yine ne oyuncak alsam acaba bu hafta Hı. sonu da öyle gitsem Hı. niye? E canım işte hafta sonundan hafta sonuna görüyorum. Ya hafta içine hafta içine görüp her gün kavgayı, gürültüyü ona taşımaktansa hafta sonundan hafta sonuna güzellikleri ama demiyorum ki ticari bağı. Evet. Güzelliklerle kastım. İlişki kalitesini taşı, kaliteli bir ilişki geçir. O kaliteli ilişki çocuğun ömrüne mal olacaktır. Kalitesizin mal olması gibi. Bir gün ben bir şehirde isim vermeyeyim adliyeye bir arkadaş beni şahit olarak yazmış bir boşanma davasına. Hı hı. İçeri girdim, hani eski TEDAŞ kuyruğu derlerdi hı, böyle hı. faturası yazarken evet. Öyle bir kuyruk. Dedim ki yani şurada ne var? Dediler aile mahkemesi. Yani <gülüyor> o kadar çoğaldı ki boşanmalar. Yani evet, resmen ee... insanlar sabahtan gelip kuyruğa giriyorlar. Evet diye devlet istatistik enstitüsü de onu söylüyor. Aynı Ve bu hani dediğim gibi çocuğu olsa, evet çocuk ayrı bir problem. Kendi aralarında anlaşamıyorlar. Oradan kaynaklı problemler ayrı. <gülüyor> Sonra çocuk bir de şöyle görüyorum yani... Birkaç kişiden şunu duydum, diyor ki ben bir sebepten ayrıldım. <gülüyor> eşim şiddet uyguluyordu ya da eşim alkolikti ya da borcumuz vardı <gülüyor> ya da başka <gülüyor> bir problem. Ekonomik problemler eksildi. Sonra sıraydı. kucağıma beş problem geldi. Yani bir problemden kurtulurken beş problemle karşı karşıya kaldım. <gülüyor> yani ben nasıl çözeceğim bunu diyor insanlar. Bunun temelinde şu var işte o boşanmayı bilmemek. Yani evlilik eğitiminden bahsediyoruz evlenmeden önce Ev, Evliliği bilmediğiniz için boşanmasını da bilmiyoruz. Boşanmasını da bilmiyoruz. Hı -hı. Halbuki çok medeni bir şekilde bitebilir. İnsanlar birbirinden ayrılabilir. Yani biri birine fiziki zarar vermek zorunda değil. Yani öyle bir öfkesi var ki 4 yıl geçmiş boşanmış. Üçtmek istiyor. Halen... Kırmat Aynen. Kırıp Burada... dökmek istiyor ki o öfkeyi dindireceğini Heh. Çünkü sanırım. şöyle görüyor insanlar hani... Savaşın kazananı olmaz derler. Ya az kaybedersiniz ya çok kaybedersiniz. Ama insanlar bunu bir savaş olarak görüyor. Ben kazanmalıyım diyor. Üstelik de kiminle savaş? Beraber evladının olduğu insanla savaş. Aynen. Düşünebiliyor musunuz? Yani iki kişinin ikimizin hikayesi diye başladıkları öykü. Hiçbir nikah resmi yoktur ki. işte ona bir fotoğrafçı tayin edilmesin. İşte en cici mekanlarda o resimler çekilmesin. O resimlerin son resimlerini aman Allah'ım kimse çekmesin adliyelerde, kafa hmm. göz yararak. Ee, nedir ilişki? İki insanın bir araya gelmesi, tamamlanmamışlıklarımız varsa. Hmm. Eğer hayatta hayaller, bir kere aşkın kendisine şu deniyor. Kendinizi dev aynasında görmek. Bu tarif korkunç gelecek kulağımıza ama maalesef bu böyle. Narsizmin artmış şekli. Ne demek bu? Ben ömrüm boyunca macera sporlarına yönelemedim. Adam, karşıma çıkan adam rafting yapıyor. Karşıma çıkan adam yamaç paraşütü yapıyor. Üf! Ne kadar farklı, ne kadar Hı -hı. ilginç, ne kadar popüler. Ben bunları yapabildim mi? Hayır. Heves ettim mi? Evet. Aman Allah'ım. Bu adam olağanüstü diyorum. İyi de ben adamı daha tanımıyorum. Adam sadece sporla uğraşıyor yani. Evet. Herkesin yapabileceği şeyler bunlar. Belki benim karşıma o fırsat çıkmadı. Fırsatın çıktığı zaman değerlendirebiliyor insanlar bunu. Bu insanın e, ben diğer özelliklerini tanımıyorum ki. Spor yapıyor olması yeterli özellik olsaydı o zaman milli takım karşıma çıkmaya görsün. Demek ki her bir fert orada dikkatimi çekecektir benim. Ee, o nedenle de yani e, biz niye arıyoruz? İlişkide kaliteyi arıyorsak eğer ki bence ilişki dediğimiz şey odur. Uyumlu bir dans denir. Uyumlu dans nedir? Kuralları vardır. Tango, vals bunlar kurallı danslardır. Kuralsızca dans etmeye kalkarsanız o bizim klasik danslar dediğimiz statüye girmez. E ben efendim rock'n'roll yapıyorum. Onun da kuralı var. E ben bireysel dans yapıyorum. Pop çalıyor. O zaman bireysel dans yapacaksın. Çift ilişkisi, evlilik ilişkisi, aile ilişkisi kurmayacaksın. Hmm. Bunları kuruyorsak kurallarını kabul edeceğiz. Nedir kuralları? Ortak yaşam alanı. Çorabını herhangi bir yere atmamayı öğreneceksin. Hmm. Çocuğun saatinde evine gelmediğinde anne babayı haberdar etmeyi öğrenecek. Eş keza geciktiğinde bilgi vermeyi öğrenecek. Çünkü Önemsediğimiz insanlara karşı merak dürtümümüz var. Neden diye sormayı tam bir kere vazgeçeceğiz. Nasıl çözebiliriz? odaklanacağız. İnsanlar zaten yani hep hataya odaklanıyor. Evet, Çözüme neden? çareye Geç kalıyorsun hep biz senden bir randevu veriyoruz. Hep geç geliyorsun. Hayır biz genelde randevu verdiğimizde bu konuyu başaramıyoruz. Bunu nasıl çözebiliriz? Birlikte biraz kafa yorala mı? Bunu dediğiniz zaman çözüm üretirsiniz. Ama neden geç kalıyorsun ben anlamıyorum ki. Hep böyle ama dediğimizde karşı direkt savunma bariyerlerini açar. E canım trafik var bilmiyor musun? Hiç mi İstanbul'da yaşamıyorsun? E o zaman sen de bir saat önce çıkaydın. Hadi kavga tamam. başladı. Burada üretim yok. E benim dediğim haklı değil mi ama? Doğru. Yanlış. iyi, Kötü. Haklı haksızın tuzağına düşersek o evlilik yürümez. Hı. Sevgi ve sevginin çocuklarının Açtığı kapılara dönmeliyiz, merhamete, vicdana, şefkate, anlamaya, anlayışa, kalbi olmaya yüz dönmeliyiz. Bunu dönmediğimiz zaman bizler doğru, herkes doğrudur. Adam trafik yüzünden geç kalmıştır, doğru ve haklıdır ve iyi niyetlidir. E kadın da orada beklemekten sıkılmış, bunalmıştır, o da haklı ve iyi niyetlidir. İki haklı arasında bu nasıl çözülecek? E tamam işte dedim ben bir saat erken çıksın. E alamadım mesaiden izin, çıkamadım ben. O zaman sen bir saat geç gel. Oradan bir yere varamazsınız. Sabır kalmadı bizde. Bir yere hocam. varamayız. Anlayış kalmadı çünkü. Yani... Bir yere varamayız. Varacağımız yer nasıl sorus? Dediğinizdir evet. o. Sabırdır o. Anlayıştır o. Gerekirse bir sonraki randevuda yanımızda keyif aldığımız bir kitabı götürmektir. Bir sonraki randevuyu mesainin bir saat ardına değil iki saat ardına yerleştirmektir. Çözüm ee, odaklı düşünürseniz çözüm, odaklı çözüm düşünürseniz, alternatif çözümleri üretip nasıl uygulanacağını yollarını dökersiniz birinci çalışmadı birinci seçeneğim ikiye dönir iki çalışmadı üç'e dönerim ama ben çözmek istemiyorum soruna sorun katmak istiyorsam ve bundan yakınıp yakınmaktan artık puan hanem artıları yazıp bak ne kadar kötü bir adam diye çevreye ispat etmek istiyorsam ederim herkesi kötü çıkarmak kolaydır çok hmm. mümkündür çünkü herkes kusurludur. Biz bunu Kendimiz Maalesef yani şunun gözünde kötü yapmak, annesinin gözünde.